Evet bu videoda çarpma öğreneceğiz. İsmini de yazalım şöyle. Çarpma. Bence bir şey öğrenebilmenin en iyi yolu, en iyi yolu örnek soru çözmektir. Bu örneklere biraz da kafa yorarsanız yapılan işin, yapılan işlemin aslını, esasını çok daha iyi anlarsınız. O yüzden örneklerimize dikkat ve ilk örneğimiz geliyor. 2 çarpı 3 Artık herhalde 2 artı 3'ün 5 ettiğini biliyorsunuz. Bir örnekle hatırlatayım. 2 tane kirazım olsun. Böyle magenta rengiyle çizeyim da. Ve bu kirazlara 3 tane de çilek ekleyeceğim. Şimdi toplamda kaç meyve'm olur? Kaç meyve'm oldu? Bir sayalım. 1, 2, 3... 4, 5 tane meyve olmuş, değil mi? Hatırlatmaya bile gerek yok aslında ama bir zararı olmaz. Sayı doğrusunda da gösterelim. Burası 0. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 2, 0'ın sağında. Ve bir sayıya bir ekleme yapılıyorsa, bir şey ekleniyorsa sağ tarafa gidiliyor. 2'ye 3 eklersek ne yapacağız? Sağ tarafa doğru 3 hane ilerleriz. Ne bulmuş oluruz? 1, 2, 3 hane ilerlediğimizde 5'i bulmuş oluruz. Yani 2 artı 3 eşittir 5. O zaman 2 çarpı 3 kaçtır? Çarpma yapmak demek bir şeye sürekli bir ekleme yapmak demek. Biraz karmaşık bir iş. Çünkü 3'e 2 eklemiyoruz. 2 kendisiyle 3 defa topluyoruz. Peki bu ne demek? 2 çarpı 3'ü bulmanın bir diğer yolu da 2 artı 2 artı 2 yazmak. Yani 2'yi ne yaptık? 2'yi 3 kere kendisiyle topladık. Burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3 tane 2'm var. Çilek saydığım gibi bunları da sayıyorum. 3 çileğim var. Bu birinci, ikinci, bu da üçüncü çilek ve aynı şekilde 1, 2, 3 tane de 2'm var. Yani çarpı 3, aslında bana kaç tane 2'yi toplayacağımı söylüyor. Kaç tane 2'yi toplayacağım? 2 çarpı 3 kaç ediyor? 2'yi 3 kere kendisiyle topladık. 2 artı 2 dedik, eşittir 4. Artı 2, eşittir 6. Tabi bu yalnızca birinci yol. Başka bir yol 2'ye 3 defa kendisini eklemek yerine, 3'ü 2 defa kendisiyle toplayabilirdik. Evet şimdi kafanız karışmış olabilir ama pratik yaparsanız çok iyi anlayacaksınız. Bir daha yazayım. 2 çarpı 3. Aynı zamanda 2 tane 3'ün toplamı olarak da yazılabilir. Yine aynı sonucu verir. Şimdi burada 2 nereye gitti? Benim 2 çarpı 3'üm vardı diyebilirsiniz. Biraz önce ben bunlara kiraz dedim ama başka herhangi bir meyvenin ismini söyleyebilirdim değil mi? Burada 2 kiraz ve 3 çileğim var. 2 ve 3 hiçbir yere gitmiyor. Ve toplandıklarında da 5 ediyorlar. Dediğim gibi 2 çarpı 3, 3 üç artı 3 ile aynı şey. 2 nereye gitti derseniz, bu durumda 2 bana 3'ü kaç kere kendine eklemem gerektiğini söylüyor. İlginç olan 2 çarpı 3'ü hangi şekilde yazdığımızın hiçbir önemi yok. Dediğim gibi 2 artı 2 artı 2 yazarak da 2, 3 kere kendine ekleyerek de aynı sonucu buluruz. Bir de bu şekilde bulabilirim. 3'ü kendisine 2 kere ekleyerek de bulabilirim. Her şekilde sonuç aynı olur. 3 artı 3 kaç eder? 6 eder. Bazen hangi yoldan giderseniz gidin sonuç aynı olur. Tabii yolun doğru olması gerek. Diyelim ki bu problemi çözen 2 kişi var ve ikisi farklı yollardan gidiyorlar ama sonuç aynı. O zaman bir sorun yok. Şimdi siz merak ediyor olabilirsiniz, bu işlemin nesi kullanışlı diye çarpma saymayı kolaylaştırır. İşte burada kullanışlı. Diyelim ki, bir yine meyvelerden devam edelim, meyve benzetmelerinden devam edelim. Limonum var diyelim. Birkaç limon çizeyim. Üçlü şekilde çizeceğim bunları şimdi. 1, 2, 3. Saymaya devam etmeyeceğim, yoksa cevabı vermiş olurum. Birkaç tane daha çizelim. Şimdi burada size kaç limon var diye sorsaydım. Siz de limonları saymaya devam ederdiniz ve çok da vaktinizi almazdı. Bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 limonumuz var. Aslında size çoktan cevabı verdim şu an ama önemli değil. Gördüğünüz gibi burada 12 limonumuz var. Ve biz bu sonuca limonları teker teker sayarak vardık. Ve bu limonların toplamını bulmanın çok daha kolay bir yolu var. Bakalım, her sırada kaç limon olduğuna bakalım. Sıra derken bu yan yana dizilen limon gruplarından bahsediyorum. Sıranın ne olduğunu tahminen biliyorsunuz. Peki o zaman bir sırada kaç limon var? Her bir sırada 3 limon var, değil mi? Peki, başka bir soru, kaç tane sıra görüyoruz? Burada kaç tane sıra var? Bakalım, bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü ve bu da dördüncü sıra. Yani limonları toplamanın bir yolu da, her sırada 3 limon varsa ve 4 tane de sıram varsa, Umarım kafanız karışmıyordur, bence bu işlem çok hoşunuza gidecek. 4 tane de sıra varsa dedik, 4 çarpı 3 diyerek limonların sayısını buluruz. 4 çarpı 3. Ve 12 etti. Yani benim 12 tane limonum var. Şimdi yaptığımızı bir gözden geçirelim. 4 çarpı 3 işlemini düşünelim. İşlemi gözünüzde canlandırın. 4 tane 3 derken, ben gözümde canlandırıyorum. 4 sıra dizilmiş. 3'er adet limon düşünün, her bir sırada 3 limon var. 3 kere 4. Biliyorsunuz ki, 3 artı 3 artı 3 artı 3 demekle aynı şey. 3 ile 3'ün toplamı 6 etti. Bir 3 daha 9 etti. Bir 3 daha 12 etti. Videonun bu bölümde öğrendiğimiz şey çok önemli. Buna dikkat edin. Bu son yaptığım toplama işlemi aynı zamanda 3 çarpı 4 olarak da yapılabilir. Yani sırayı değiştirebilirsiniz. Bu da toplamanın en faydalı ve ilginç özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda 3 kere 4 de toplanabilir. Yani 4 artı 4 artı 4. 4'ü kendisiyle 3 defa toplarsak ne çıkıyormuş? 4 artı 4, 8. Artı 4, yine 12 çıktı. Genelde buna 4 kere 3 ya da 3 kere 4 denir. 4 kere 3 derken de kelimenin tam anlamıyla 4 tane 3 nedir demiş oluyoruz. 1, 3. 2. 3. 3. 3. ve 4. 3. Bunları birbiriyle toplayınca 12 ediyor. Aynı şekilde 3 tane 4 nedir de diyebilirsiniz. Yazalım, hatta farklı bir renkte yazalım. 4 tane 3. Size yan yana 4 tane 3 yazıp birbirine ekleyin dersem yapacağınız işlem bu. 4 kere 3. Ya da 3 kere 4. İkisi de aynı şey. Farklı bir renkte yazalım. 3 tane 4. Aynı zamanda üç kere 4 de denilebilir. Hepsi 12 iki ediyor. Evet, şu an tahminen bana bize çok güzel bir numara öğrettin diyorsunuz. Ama bu arada limonları saymanın daha kısa bir yolunu öğrenmiş oldunuz. Toplamaya bile yeni olduğunuz için tam bilmiyorsunuz ama çarpma işlemlerinde öyle durumları olacak ki, mesela bir sırada üç limon yerine belki bin limon olacak, bin tane. Ve aynı şekilde bin tane de sıra olacak. Böyle bir durumda limonları tek tek saymanız sonsuza kadar sürer. Çarpma işlemi işte bu noktada çok işe yarıyor. 1000 çarpı 1000'i şu an öğrenecek değiliz tabi. Neyse size küçük bir hile daha göstereyim. Çok ufaktık ve ablamın kendisinin benden daha akıllı olduğunu ispatlamaya çalıştığı bir anımı anlatayım. Ben anaokulundaydım, o da tahminen 3. sınıftaydı ve bana hep 3 kere 1 kaç eder diye sorardı. Ben de hep bu herhalde 3 artı 1 gibi bir şey derdim ve 3 artı 1 4 eder. O zaman 3 kere 1 de 4 eder herhalde derdim. Ama ablam da bana dönüp hayır tabii ki 3 eder derdi. Ben de nasıl olur ki diye düşünürdüm. Siz de düşünün nasıl 3 herhangi bir sayıyla işleme girecek ve sonuç yine 3 çıkacak. Hiç değişmiyor. Şimdi ne demek istediğimi bir anlamaya çalışın. Bu işlem aynı zamanda 3 tane 1 olarak da görülebilir. Peki 3 tane 1 kaç eder? 1 artı 1 artı 1. Ne etti? 3 etti. Aynı şekilde 1 kere 3 yazmak da aynı sonucu verir. O zaman 1 tane 3 ile 1 ile çarpılan 3, 3 eder. Gerçekten bu kadar basit. Yalnızca 3. bir tanecik 3. Bu yüzden, herhangi bir şeyle 1'in çarpımı, ya da 1 ve herhangi bir şeyin çarpımı, o herhangi bir şeyle, yani o sayıyla aynı. 3 kere 1 eşittir 3. 1 kere 3 eşittir 3. 39 çarpı 1 dersek, yine sonuç 39 olur. Artık bu büyüklükteki sayılar da alışmışsınızdır. Ha, çarpmanın bir ilginç tarafı daha vardır. Bir sayı sıfırla çarpılırsa, çok ilginç bir sonuç çıkar. Eski bir örnekle başlayalım. 3 artı 0'ın 3 ettiğini artık biliyorsunuz, değil mi? Çünkü 3'e eklenen 0, yani hiçtir. Hiçbir şey eklemiyorsunuz demektir. 3 elmamız varsa ve birisi bize 0 elma verirse, yani hiç elma vermezse, hala 3 elmamız var demektir. Evet, 3 sayısına fazla taktık galiba, o yüzden başka bir sayı bulalım. 4 kere 0 kaç eder? En basit haliyle bu 0 tane 4 demektir. Peki, 0 artı 0 artı 0 artı 0 kaç eder? Tabii ki yine 0 eder. Hiçbir şeyim yok. Artı sıfır, artı sıfır, artı sıfır. Sonsuza kadar devam edin. Yine sonuç sıfır. Yine sonucumuz sıfır çıkar. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Sıfır tane dört, yani hiç dört yazmayacağız. Sıfır tane dört nasıl yazılabilir? Yazılamaz değil mi? Çünkü bir şey yazarsam sıfır tane dördüm değil, en azından bir tane dördüm olmuş olur. Yani bu dört tane sıfır, sıfır tane dört de olur. Sıfır tane dört nedir? Kocaman bir boşluk demektir. Evet, buraya yazdım. Burada hiç 4 yok. Sadece koca bir boşluk var. Bu da çarpmanın bir diğer eğlencesi. Sıfırla çarpılan her şey sıfırdır. Çok çok çok çok çok büyük bir sayı yazsam da, mesela 5 milyon 493 bin 692 bile yazsam, sıfırla çarpılınca yine sıfır edecek.